Arkaya çeviriyoruz. Şurada kapağı açıyoruz. Şurada mandal var. Kendimize doğru çekiyoruz. Eskiyi yukarı doğru çıkartıyoruz. Yeni aynı şekil ok yönüne. Kapağı kapatıyoruz. Gel Merdan! Merdan! Bitti bu kadar. Yeni ekvi başlatılacak. Onaylıyorum diyorum.